saftan iste sefer de aynı biz isteriz kaybedecim gelirse hoş gelir de gidişi aynı sanca diz sönmedi diye güzelmeyecek bu ya Pencereden hayallerini al ve git bakmadan Belki de son şansın hiç kimseyi takmadan Yoluna devam et Hayat zaten bir lanet Üstümüzden kalkmaya Afili bir garabet var Ne yapsan da Yine vuracaklar Seni bu duraktan Boynu bükük yollarla Son bir umut Vermek yerine Diri, diri yakacaklar bunu yapıp da kaçacaklar anlamasa bu yüzden yazmadım birkaç tane süslü cümle kurmak için kasmadım değer verdim dostlarıma bu yüzden ne aptalım boş ver sizden ayrı saftanım gece çöktü anlatımın bozuk belki sağduyumda hala terk edilmiş çocuk Umutları tertemizde sohbetimiz koyu Sonra da öldürüldü yarım kaldı ömür boyu Sakın boyun eğme çünkü hayat boynu keser istediğine güven belki hepsi çekip gider Bir kalemle başlayan bu hikayeler sona yaklaşınca elbet bir şişeyle biter Denemek istedim ve boğuldum Yaşam fazla zordu çünkü hayat parçaları Eksik olan yapbozumdu Aynalarda konuşmazken duygulardan azat olduk Doğru sen de lan aşk bir kaza oldu Gözlerim bir huduttu ve geçmiyorsam saygıdan Delirmemek elde değil dostum bunca kaygıdan Geçmiyorsa hiçbir günüm alkolede sarılmadan Zaten bitmişiz demektir hiçbir şeye başlamadan Gece çöktür üstüme like good yüzüne